Senin bu ellerinde ne var bilmiyoruz, tuttukça güçleniyoruz. Bu yıl kadın emeğine verdiğimiz değerin başrolünde, çalıştığımız her işte ellerimizi hiç bırakmayan, elleriyle harikalar yaratan kadınlar var. Emek emek ördükleri örgülerle Migros mağazalarını süsleyen, el ele verdiğimiz tüm kadınların ellerine sağlık diyoruz. Ve o ellere çok iyi bakıyoruz. Nütrugina